okuyorlar. Şimdi birileriyle barışabiliriz. Kesinlikle. Küstüklerimizi bitirebiliriz. Kesinlikle. İnsan kendiyle nasıl barışacak? Şimdi esas güzel bir konuya temas ettiniz. Yani insan zaten kendisiyle barışıksa, çevresiyle çok fazla itişme, didişmeleri olmaz. Dikkat edin, kendisiyle barışık olmayanların daha çok çevresiyle kavgaları büyüktür. O yüzden kendisiyle barışırsa sorunun yüzde sekseni çözülür geri kalan %20'lik dilimle bu şekilde söylediğim profesyonel yöntemlerle elçilerle jestleşmelerle ve restleşmeleri bırakarak ve affedişleri, karşılıklı affedişleri yoksa tek taraflı affedişler diğer tarafında affetmesini hızlandıracaktır. Yani bugün siz affedersiniz belki karşı taraf bir ay sonra affeder. Anlatabildim mi? O gözü kör değil. Bu sizin Cestleşmelerinizi, mesajlarınızı Görüyor ve sağlam Aracılar, sağlam yollar Kullandığınızda, siper'e Yattığınızda bu bir gün gerçekleşecek yani o, gün, o günün O günün süresi var mı? Var tabi ki Mutlaka, şöyle düşün aslında Bir pratik yöntem daha söyleyeyim Hani hepimize Allah uzun ömürler Versin Amin. ama o kişiyi Rahmetli olmuş cenaze namazında Hayal edin Hala kızıyor olur muydum? hala o küfürleri saydırıyor olur muydum? Hala o kırgınlıklarım devam ediyor olur mu? Orası son hocam ondan sonrası çok önemli değil ki. Ya işte yani. ama onu hayal etmek lazım. O günü bekleyin demiyorum. Ha. O gün olmadan sadece bir de kişilene bir düşün. Benim yaptığımı yapsınlar. Ne yani, yapıyorsunuz e, <gülüyor> Benden ya da kanımdan canımdan birinin yatıyor olması önemli değil. E, Rastladım mezarlıklara girer ve dolaşırım. Evet. Yani şundan dolayı dolaşırım. Onlar da daha dün belki de bizim gibi hayattaydılar. Belki de e, şarkıcıydılar, türkücüydüler, evet. hocaydılar, programcıydılar. Doğru, doğru. Belki de çok fazla geçilmez liderlerdi. Ama oradalar işte. Yattıkları yer burada. O yüzden mezarlıklar insan için büyük dersdir. Doğru söylüyorsun. E, vakit geçirmeden, e, fazla da e, arayı soğutmadan kırgınlıkları ortadan kaldırmak önemli ama dediğim gibi insanoğlu kendi içindeki buzdağını eritemiyor. Kesinlikle. Yani, Temel nokta orada. İşte bunu nasıl başaracak? Yani kendisiyle bir yüzleşme saatine mi ihtiyacı var, ee, kendini bu konuda nasıl törpüleyecek, ne, neyle bu olacak bu iş? Şimdi çok güzel bir püf nokta Ben öyleyim. gitmem, o bana evet. gelsin. Ama ben mi onun ayağına gideceğim? <gülüyor> Orada aslında ayağına gittiğimiz kişi kendimiziz. Aha. Tabii, ayağına gittiğimiz kişi... Bizimle olan iletişim uyumundan dolayı bir sorun yaşadı. Ve belki bizim içimizde barışık olmamamızdan dolayı bir takım aramızda sıkıntılar oldu. Ve biz kendimize gidiyoruz orada karşı tarafa giderken. Anlatabildim mi? O bize en çok fayda. Çünkü o kişiyi affettiğimizde mesela şöyle düşünün. Kendimize bir adım atmış oluyoruz. Kendimize bir adım atıyoruz ve kendimize bir şans veriyoruz. Yani çoğu kişi der ki ben işte çocuklarım yüzünden kocama şans veriyorum. Ben işte şu kişi yüzünden Alişan'a. Halbuki şans kocasını veriyorum. sevdiği için kendine şans veriyor. Evet. Çoğu bahane ediyor ama. Kesinlikle bahane. Her bir delikanlı kız olarak çıkıp ben kendime şans veriyorum. Ben kendimi seviyorum. O yüzden kocama affetmek ve onunla hesap analiz ve biten dönemin otopsisini yaparak Kendime şans veriyorum dediğinde karşı tarafı gizlice borçlandırmamış oluyor. Hmm, güzel. Kendine çalışıyor aslında. Güzel. Anlatabildim mi? Güzel. Yani bu bir menfaatçilik değil bir gönül hareketi. Kendine eğer dese ki mesela elinizde bir e, diyelim ki şu suyu. İşte Tayyar bana şu asiti fırlattı diye tuttuğunuzda bakın bu elinizi deler geçer. Çünkü elinde tutuyorsun. Tayyar Bey bana böyle yaptı. Bak böyle yaptı. 10 yıl, 20 yıl. Düşünsenize eliniz delik deşik olur. Asit örneğinden gidersin. Ki kalbimizde tuttuğumuz derin yaralar, derin kırgınlıklar bizi paramparça ediyor. Erkenden uyanmak lazım. Ve bugünkü aklım olsaydı sana şu hareketi yapmazdım diyen dostlarımıza, yakınlarımıza hemen bugün şu anda rahmetli olacakmış gibi gidip Gerekirse elini ayağını öpüp, kapısını çalıp ama ölçülü ve dengeli bir şekilde jestleşmek lazım. Zaten bir adım attığınızda karşı tarafta gelecektir. yumuşayacaktır, gelecektir.